Ey jubillaymin ve şeytan racim, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Doğudan sizler kutpesi nazar tükene oluşmaya başladı. Doğudan Hinduizm, Jainizm, Budizm Sihizm, Japon ve Çin dinleri, meclushilik, sabirlik gibi putres inançlar var. Bunlar kişinin aydınlığa ulaştığına inanıyorlar. ve halkı kandırmaya yöneliktir. Sistem kas sisteminin devamlıdır. Bizim dinimiz kas sistemi yok etmeye yöneliktir. Homet sistem ya da kapitalist sistem kas sistemi değişik örnekleri. Bizim sistemimizde o sistemin örneği peygamber, sahabe, tabi'nin, etma'yı tabi'nin daha önce söylediğim gibi bundan sonraki bütün yönetimler bidatlarla uzaklaştığı için başı firmanın askere ve zenginin haman ve karun Televizyon sihirbaz, din adamları anlatmayan din adamları beram, bizse kölediriz. O ede ne yapmıyoruz? Tek bir, tek bir şey ifade etmiyiz demem. Doğu dinlerinden katma şeyleri gözünü aç. Yalnız olayım. Bütün fıtları devir. Yalnız Allah ilah olarak sana yetmiyor mu? Allah ilah olarak yetmezse sana sınırsız ilah yetmez. İnsanların fıtratına bir şeyi ileri ya da bir şeyi ilah edilmeye meydini yapmıştı Allah. Yaratmayı siz kendinize mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratmayı Allah'tan başkası mı yaptı? Yaratmayı sadece Allah yapar. Aydınlanmayı kişiler ya da başka bir şeyler değil. Hak dinler yapar. Hak dinler nedir? Kitap ehli olan dinler. Kitap ehli dinlerden insanlık, Yahudilik, gibi dinler neden büyük mü geçti? Çünkü değiştirildiği için, başka şeyleri idraklaştırdığı için. Doğudan gelen dinlerin kalıntıları var. Sonra birden ortucaktlar ona. Nedir bunu ortu Önceki gönderdikleri yok. Yaş gününe bakılır yok, gökyüzüne bakılır, senin kaderin anlaşılır. Eğer kader anlaşılırsa, ayet saygı alış, uygun olarak açıklaması yapılır. Eğer Allah izin verirse, yoksa, yoksa, benim doğum günüm bu, benim anım bu diyerekten kendimize değişik uğraşlar bu edersek bulursak büyük kazanılara ulaşır ulaşır ulaşırız. O halde Allah'ı yeteri kadar ilah olarak görmezsek bir şeyler bize ilah olarak gelir. Din üstün güce kutsal yanma yerler. Bizim dinimizin denesi olarak ispatı vardır. Ama diğer dinlerin hiçbir şeyleri deneseler ispatı yoktur. Kitabelerinin hepsinin ispatı vardır. Kur'an, Hz. Selim denesi olarak ispatı dediğiniz zaman o filmi çektim zaman. Bu filmin çıkacaktır. Küfe girmeden perde açılabilir mi? Bu küfe girmeden gelerek perde açılabilir. Küfe girmeden de perde açılabilir. 53 dakikayı birden hepsini hepsini birden okumadığınız zaman çıkılırsanız olmaz. Hepsini birden okumadığınız zaman dinlemeniz gerekir. O halde, bu filmde Doğru dinlerinden bahsetmek istediğim bahsede değişik konulara girelim. Öyle gerekiyor. Doğudaki dinlerden yaşa ya da isme ya da mevsimlere göre anlam çıkartmak mantık dışı olsa bile yapanların Yapılanların suçu büyük. Yapanlar da, yapsaanlar da normal insanlar bir yere takılıyor bu buraya. Allah varken başka şeye mi yerleştiniz? Başka dinlere mi yerleştiniz? Küfre girmeden perde açılabilir mi? Ezi dakika. Aksa insanlar küfre girerek gerçeği sağlamak değil. Bazıları perde konusunda yanımı diye sokuyorlar. Perde kalktığı zaman din din mezarları Medine gösteriyor. Yok öyle bir şey. Olsaydı biz seyidiz biz, bize, ben diyorum. Tercihin ne olduğunu daha önce açıklamıştım.